Kendi birbirinizi seviyorsunuz. Şimdi seviyorsunuz. Çıka, çıka, çıka, çıka, çıka, çıka, çıka, çıka, çıka, çıka, izin çocukları dedik 724 gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel ay de birbirinizi seviyordunuz. Şimdi de seviyorsunuz. Dık dık dık yüz yok reis. Gel. Adam bildiğin öyle. Bizim tozu yok. Ama araştırmaya devam ediyoruz. Kapıyı bizim çocuklara bıktık. 7/24.